Hepinize yeni videodan selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte Delz Dels oynuyoruz. Benim normal mod mu? Yayın ne ya? Bilmiyorum. Bilmiyorum bu ne demek. Neyse. Normal moda girelim bakalım. Evet. Bir ara birazcık oynadım oyunu. Başları sadece. Birkaç şeyi anlamak için en azından mekanikleri anlayayım diye. Şimdi hep birlikte bu oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Bu oyunu bitireceğiz çünkü en sevdiğim oyun türü. Gördüğünüz gibi böyle buradan geliyoruz böyle. Bu bizi camdan duruyor. Hop kendimize geliyoruz. Diyoruz burası neresi açıyor? Bir de oyun Türkçe. En son dediğinde taşıdan altına içerir. Bilmem ne bilmem ne. Hop şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu oyun. Ee, okursunuz arkadaşlar ben okuyorum. Size de 50 defa söylemeyeyim. Koleksiyoncu diye birisi var zaten. Aa benim kaldığım yerden mi devam ediyor ya o? Bilmiyorum. Aa buradaki şeyler alabiliyor muyuz böyle acaba? Hiçbir şey yapamıyoruz ki bununla. Neyse. Oyun bu arada çok akıcı ve çok güzel arkadaşlar genel olarak. Ben çok hoşuma gitti benim yani. Ben oyuna aşık oldum. Ne ver çevirdiğini biliyorum. Ne çeviriyorum? Evet senin tüm kirli küçük sırlarını biliyorum. Ve bunların hepsini küçük kitabıma kaydediyorum. Benim işim bu. Sen öldürürsün ben not alırım. İyi. Geliştirmeler. Bu falan duruyor mu? Duruyor. F'de canımız duruyor. Açılmıyor. Allah Allah. Neyse ne. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Şöyle bölük bir yerden kaldık. Bütün envanterimizi en son kaybettik onu söyleyeyim. Selamünaleyküm birader. Açılmıyor bu kapıda. Anasını satayım. Neyse buradan devam edelim. Yay mı? şeyim? Yay ya. Onu ne yapacağız? Hop devam ediyoruz şöyle. Çok havalı ve çok güzel bir oyun. Ben böyle oyunları çok seviyorum ya. Bu arada bu oyunun devamını istiyorsanız bu videoya en az 50 like olacak. Yoksa tek başıma oyunları size de göstermem. Bu ne lan? Aa E'ye bir şey geldi. Uuu bomba mı attım mı oraya ne oldu? O ne lan? Bu ne oğlum? Bilmiyorum ne olduğunu umarım işimize yarayan bir şey. Hiçbir fikrim yok ne olduğuna dair. Ee, Emir bu ne? Kralın mührünü taşıyan bir emir. Bu sadece ikimizin arasında kalması gereken doğrudan bir emirdir. Bir sonraki emre kadar hapishane girişimlerine, denetimlerine bırakım falan filan bir şeyler. Kardeşim bana fight ver. Ha bakalım. Tüm bu kağıtlar casting tarafından imzalanmış. Yüksek rütbeli bir hapishane subayı. O kesin. Okey lan. Zor günler için kenara bir şeyler koymuş mu? <gülüyor> Hadi bakalım. Kitaplar. Bir raf üzerinde birkaç kitap. Yine başlayanlar için hapishaneye yönetime. İlk şarlardan yeniden binor. İşte bu. Arkadaşlar biz burada bir Maximus. Ee, aslında ölüm döşeğindeyiz ama kurtuluyoruz bu şekilde. İşte bir ruh geliyor alemin. Gördüğünüz ruh geliyor. Bizi kurtarıyor. Allah razı olsun ruhtan. <gülüyor> Allah razı olsun ruhtan diyen var. Neyse şöyle hızlıca aşağı inelim. Oyun çok hoşuma gitti. Acayip sarıyor beni bu oyunlar ya. Gerçekten deli sarıyor yani. Şöyle gördüğünüz gibi hızlıca keselim. Bu fazla vurmuyordu ama şu anki silahı kat ve kat daha çok vuruyor. O yüzden alalım. Şöyle gördüğünüz gibi şişekil şükür hareketler. Bu neymiş? Alalım bunu. Arkadaşlar oyunda ölünce bitiyorsunuz. Ben vahşet kasacağım. Oyunda ölünce bitiyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten bitiyorsunuz yani. Sıçtığınızın resmi oluyor. Şu E ne işe yarıyor onu anlayamadım. Ooo bot bırakıyor yere. O yaymış. Çok iyi çok iyi. Çok sevdim. Abi oyun müthiş ya. Beğenin de daha çok gelsin. Ben bu tür oyunları çok seviyorum arkadaşlar. Dungeon'dır, falandır. Bu arada arkadaşlar beyinlerde bir sıkıntı var. Aa kullanabiliyor muyum onu? Bir dakika. Güzel. Normalde bu başta kullanılmıyor arkadaşlar ama ben ürününü aldığım için onun. Güzel. Şu topladığımız mavi taşlar çok önemli arkadaşlar bu arada. Ee, vahşet yükünü falan yükseltiyor. Güzel oluyor. Baksana hızımıza görüyor musun? Ben de böyle bir delihanliyim işte. Vurma be kardeş. Oraya nasıl geçiyoruz ya? Kesin önemli bir şey var orada ya orada. Neyse orayı buluruz. Çeşitli çeşitli dungeonların olduğu güzel bir oyun. Ben çok seviyorum. Aha. Şöyle shiftle ile Taktik. Eşyalarıyla %15 hasar. Şuna gıcık oluyor. Bunu yenene kadar canımız çıkıyor. Bunları ezberleyeceğiz. inşallah. Hop. Oyunun serileri, açı, akıcılığı falan çok hoş arkadaşlar. Oyunun Steam'de kaç TL'ydi? 28 TL alabiliyorsunuz. Bir de DLC paketler var. Ben onları da aldım. Ama oyunu önce normal bitirmek istiyorum. O yüzden... Ben bu tür oyunlardan aşağıyım arkadaşlar. Ya, bakalım. Bu ışınlanma olayı nasıl kullanılıyor? onu? U, o yakınlaştır. Seç. Ha böyle. Neyse. Sonra kullanırız bunu. Şu anlık anlamadım fazla bir şey. Şunu kullanalım. Tırmanalım. Arkadaşlar bu oyunlar konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Ben bayağı seviyorum yani. Küçükken hep bunları oynuyordum. Bende Atari vardı arkadaşlar. Böyle retro tarzında diyebileceğiniz oyunlar. Çok hoşuma gidiyorlar. Şöyle. Çok seri, çok güzel. Yani tam benlik oyun yani. Videoda bir sıkıntı yok değil mi? Yok tamam. Bu oyunun serisi bayağı gelir yani. Devam eder. Çok hoşuma gidiyor çünkü dediğim gibi. Tamam onu da aldık. Güzel bir şekilde temizledik. Hop. Tamam zehirli kanalizasyona girdik arkadaşlar. Mevcut süre 2 dakika 40 saniyede bitirmişiz. Güzel. Buradan. Tamam. Bu videolar biraz uzun olabilir arkadaşlar. Bilmiyorum sıkılır mısınız ama ben bu oyunları izlerken de sıkılmıyorum oynarken de. 2 dakikada bitirebiliriz falan diyor. Aha tamam. Selamlar. Şifa çeşmesi. Şunu... Yayı da geliştirelim abi. Tamam. Sıfır hücre kaldı. Bu hücreleri arkadaşlar deliler gibi harcamamız gerekiyor. Katil içgüdüsü alalım abi. Tamam. Çok komik biraz. yani Bana benziyorlar. Ölüm akşumları gördü. Ah. Ölüm akşumları arkadaşlar. Buradan atışaklarla bizi de işte. biz Ama yeniden doğduk bir şekilde. Ah. Şunu çok seviyorum işte. Yaşam çeşkesinden çeşke. <gülüyor> Yeni meta e, can alıyoruz. Zehirlik. Kanalizasyona giriyoruz şimdi. Teb çok kişi kanalizasyon özgürlüğüyle bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne işte. Hiç kimse işte ulaşamamış falan filan bildiğiniz klasik e, efsanevi şeyler. Başarı bu tuhaf koku da ne. Aa başarı kazandık. Evet. Hey sen. Gelsene biraz buraya. E. Ee? E. Ee? Kendür ünüme ihtiyacım var. Onu benim için bulur musun? Dayı niye evet diyorsun ki? Ho ho ho. Teşekkürler. Bu kanözasyonlar bir yerde bu parmaklıklardan senin tarafında Onu hemen bana getir. Emredersin dersin koyayım. Şimdi arkadaşlar sağ altta da map var. Görünüyor değil mi her şey? Tamam. Kamerayı güzel koymuşuz. Şuraya mesela bot salsam bence benim için kar. Dur. Hemen şöyle. Aa siktir botu saldığım yere bak. Oy. Üçüncü vuruşla iki kişi birden alabiliyoruz. Yalnız şu duvarlardan zıplama özelliği büyük ihtimalle ediniliyor. Çünkü edinilmiyorsa çok saçma. Ve ben nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bu da çok kötü. Allah. Vam vursana artık şuna. Hücre kazandık üç tane. Bunları kaybetmemeliyiz ya, ölmemeliyiz gerçekten. Ölmek çok büyük sıkıntı. Bütün hücrelerimizi kayb. Aa, buralara sırmalı güzel? Avuç Oha. Ha, buraya mesela tak tak tak tak tak tak. Gördüğünüz gibi böyle geçiyor. Biz sadece yürümemize bakıyoruz sonra. ah Ne oluyor lan? Bu ne? Ona ne avrattın? O ne ya? Lan oğlum bu ne? Bunu kesiyoruz bir de patlıyor ya. Aa canımız azalıyor mu böyle yerlerde? Oha valla. Yani. Ananı avradını. Hastiktir en başa mı düştüm ben? Ananı avradını. İşte bu oyun 5 kaybettik mesela. Kötü oldu ve bütün silahlar da gidiyor. Sıkıntı çok büyük. Canımızı arttıralım abi ya. Vahşet pek bir işe yaramıyor anlamadım kadarıyla. Ya hiçbir oyunda zaten vahşet işe yaramasın. Mantıklı şeyler işe yarasın. Şöyle güzel güzel dalıyoruz. Ne var bunlar? Kalkanı da kullanamıyorum ki arkadaş. Keşke almasaydık. Şu en baştaki yere ama çok bekletiriz de. Yo aslında bir dakika. Bir saniye. Işınlanma şey değilse, pek zor değil söyle. Peki oku istiyorum ben abi ya. Dur lan sakın içme amın akayım Canımız daha var. Aşağı gire ışınlanıyor muyum? Tamam. Tamam ışınlanmayı da çözmüş olduk böylece. Ee, şimdi... En azından ilk bölümü geçelim be. Bu ne? Düşmanları hareketsiz hale getiren ve onların aldıkları hasarı arttıran 6.5 saniye boyunca 46 DPS 2 kapan fırlatır. Kapan fırlatıyor. Okey. E'yi de keşke okusaydı kalırken. Daha ilerliyoruz. Tamam. İlerle ilerle baba. Koş koş koş. Peki de save alma noktaları falan umarım. Bana sikiyim. Kalkan var zannettim. Yarım saat baktım adama. Tamam şundan da hemen bir can alalım abi. Taktiksel gidelim bu sefer. Vahşet bir boka yaramıyor. <gülüyor> Bu ne? Bir şey bulduk ama bilmiyorum ne olduğunu. Ananı avradını stanlıyor bir de ip ne? Bir dakika. Bu ne? Kebap. <gülüyor> Çok kertikli yay. Elektrik kırbocu. Onun için. 175 hasar Emer. Hmm. Bir yay alalım ya valla. Bu bu bizi ilerletir abi. Okey. Öde lanet olsun öde. Bu ne? Piyade bombası. 70 hasar okey. Piyade bombasını aldık. Ben hiç de bomba kullanmam ama işte onun iskip korktu Adam ölmüş. O öldü. Yok artık. Ve çok olmamış. Ah, Bu sıkıntı işte. Aha. O adama niye tekme attın öyle adama? Bırakıyorum <gülüyor> nasıl hmm, neyse. Şimdi abi save vardır be ustam. Seçenekler. On ben körsem eğer şu an buradaysa ve görmediysem gerçekten videoda kendime söylüyorum. Bektim Ama yok. Lütfen. Mahkum kestirime geçidi. Aaa burada can alalım. Bunu... Kullanacağız. Bu çok önemli. Canımız full olsun. Tamam. Yine bu dayıya geldik. Hmm. Geri dönüşüm ne abi? Yerde veya sandıklarda bulunan eşyaları altına dönüştür. Ne geriye var? Altın rezervi. Abi bu lazım bana ya. Bu lazım bana. Hep böyle kasıyorum kasıyorum. Sonra mal gibi ölüyorum. Sinir oluyorum sonra kendimi. Bir düşman öldürdüğünden sonra 8 saniye boyunca... o Bu açılmış bu kapalıydı. Ha hiç baba şimdi cana Kullan abi. Tamam birazcık daha avantajlıyız. Şimdi... Bir de şu var. Ee, cool var arkadaşlar. Tam içerken canı böyle ee, şey olmuyor yani. Etkili olmuyor. Hani direkt içemiyorsun. Sıçak yani diye içemiyorsun saçma sapan. Yavaş yavaş içiyor. O beni çok tilt etti mesela. Direkt içebilirdi. Ama çok fazla animasyon var. Bu da güzel tabi. 3 dakikada tamamlamıştı bölümler. Heh burası o kadar riskli değil. En azından su var onun Yapma <gülüyor> ustam. ne yapacağız? Orada kesin bir şey vardır be. Ona ne avradığını var. Bu ne? Suikast çağın taslak. Taslakları mesela... Bilmiyorum. Şimdi ilerleyelim. Abi benim kılıcım hala bu mu ya? Bu ne ya? Oha. Bu ne o abi? Oradan nasıl geçeyim? Abi bunlardan nefret ediyorum. Benim burada başka bir kılıcım olması gerekiyor ya. Çok sıkıntı. Var mı bir yere gidiş? Şu yok. Okay, güzel. Sikerim benim. Aa ah, kebap. Uf. Okay, güzel. Bu ne? Onun üstü kim? Ne oluyor? O gitmeyecektin mi? Hayırlısa. Keber amına. Tamam. Tamam. Ne oluyor lan oyuna? Oo! Bir şey oldu oyuna. Fazla mı obje yüklendi? Ne oldu oyuna ya Allah Allah. Lan dur. O şerefsiz oradan atabiliyor mu bana? Atma lan. Bu ne? Bir şey altın aldık herhalde. Önemli bir şey diyor kalar. İn bakalım. Selamun aleyküm şimdi daye. Tek bunu alabiliyorum zaten. Bunu alayım o zaman. Ne diyor? %75 hasar Emer. İnşallah yanlış bir şey yapmamışızdır ya. Ben bunu yaptım ama <gülüyor> pek de doğru bir şey olmayabilir. İnşallah çok vuruyordur bu kalkan. Hasarı yiyemiyor ama vuruyor mu acaba? Hmm. Buraya girmem lazım bir şekilde. Cık, kırılmıyor. Aha. Oğlum ya bu neymiş? <gülüyor> Kusura bakma bro. Kalkan yay yapabiliyoruz değil mi? Şöyle tamam. Tamam. Ananın amı. Ne oluyor? Sen bunlara kalkan mı veriyorsun lan şerefsiz? Oğlum korumuyor ki bu. Ananı sikeyim. Ha, bu sadece sersemletiyor ananı avradını. Aha! Beyler. Böyle olmaz. Ben bu tür bir oyuncu değilim. Bir kılıç bulmamız lazım acilen amına. Sen öldün mü lan? Hah, sen de öldün güzel. Şimdi canımız fena değil ama iyi de değil. Ananı bu ne? Ha. Vahşet yapalım buna. Tamam. Vahşeti yükselttik. Ee, iyice kasıldık ya. Güzel oldu. Oh! Lan manyağın çocuğu! Aa, şöyle yapsam. Vur bakayım. Vurmuyor ki. Amına kuyum. Ben kaçtım. Hocam ben ölmek istemiyorum da. Bunu da kullanmak istemiyordum ki. Boşa gitmiş bir zamandır hazlarımda kalanlar amına kuyum. Şimdi direkt kaçsak olur mu? Şu şekilde. Olurmuş. Zalemimiz buraya mı geldik? Burası çok zor o zaman. Buradan gitmesek mi ki? Sağ. Aha. Hadi bana bir kılıç. Bu ne lan? Allah'ım sabır ver yarabey. Yok ya gerek yok fırlatma bıçağını şimdi sıçtırtma. Bizim yayımız daha iyi de. Lan nereye gideceğim ben ya? Allah Allah. 54 can hiçbir şey değil arkadaşlar dedek tek yiyeceğim o yüzden. Hay suymuş. Ana ne ödüm koptu. Oğlum bu kadar item bulduktan sonra bak. Sikerim şimdi yara sana da. Ya bunu, ben bunu nabıyım? Kardeşim bana bir cam ver ya. Ölürsem video biter. Allah aşkına can verin ya. Kapa kapa aman. Allah seni gayretsin git! Hayır! İn aşağı in! Git lan! Oh. Lan yok mu bir can ya? Pasa diyemeyecekmişim. Ananı sikiyim seni la! Evet millet bu tür oyunlar oyunun daha çok gelmesi için aşağıdan beğenmeyi kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayınız. En sona hoşçakalın. Hepinizi yorumluza unutmayın. püs